2024'te vizyona girecek olan Songbird filmi mutasyona uğramış bir Covid-23, devasa karantina kampları ve insanları kontrol etmek için akıllı telefonlar kullanan yüksek teknolojili bir polis devleti hakkındadır. Hala filmlerle mesaj vermeye devam ediyorlar, yani amaçları sürüyor. Covid-19 değişime uğrayıp, Covid-23 mü olacak? Eğer olacaksa, insanlara ne olacak? Bu gizemli filmi birlikte inceleyelim, bakalım sonuç ne olacak? Bu satırları yazarken dünya çeşitli derecelerde yasaklar, sosyal mesafe ve toplantılardaki kısıtlamalar, kapsamlı maske emirleri, yüksek teknoloji gözetimi ve bu temellere dayanan yüzsüz bir tiranlığın kurulmasıyla karakterize edilen pandemi maskesi devam ediyor. Bu konuda sorumlu kim? Kimin yüzünden bu virüs yayıldı? Amaç neydi? Kesin olarak bilemesek bile eğer öyle bir kişi veya topluluk varsa bunun vebalini ağır ödeyeceklerini düşünüyorum arkadaşlar. İnsanlar bu kaos senaryosundan uyanmanın yollarını ararken, bu salgın paniğinden yararlanmak isteyen insanlar ve dahası Hollywood'un bir fikri var. Şu yaşadığımız her şey ve daha kötüsü hakkında bir film yapalım dediklerini duyar gibi. Filmin ismi Songbird, 2024'te gerçekleşen bir salgın gerilim filmi olarak tanımlanıyor. Yönetmenliğini Hollywood yapımcısı Michael Bay yapıyor, Transformers The Purge, A Quiet Place filmlerinden de hatırlarsınız. Covid-23 bir Covid-19 mutasyonu. Amerika'yı karantina kamplarıyla birlikte distopik bir kabusa dönüştürüyor. Wikipedia filmin önermesini şu şekilde açıklıyor. 2024'te SARS-CoV-2 virüsü mutasyona uğradı ve dünya dördüncü salgın yılını yaşıyor. Enfekte Amerikalılar evlerinden alınıyor ve bazılarının acımasız kısıtlamalara karşı mücadele ettiği Q-Zones adlı karantina kamplarına götürülüyorlar. Nadir bir dokunulmazlığa sahip olan bir motosiklet kuryesi olan Niko, fiziksel teması engelleyen genç bir sanatçı olan Sara ile ilişki içindedir. Sara'nın enfekte olduğuna inanan Niko, onu kurtarmak için Los Angeles'ın boş sokaklarında yarışır. Songbird filmi rekor sürede yaratıldı, çekildi ve piyasaya sürülmek üzere. Ana üretim 8 Temmuz'da başladı ve 3 Ağustos'ta sona erdi. Covid-19 kilitlenmesi sırasında Los Angeles'ta çekilen ilk filmdi. Çekimler başlangıçta durdurulmuştu ancak çekim izni ertesi gün verildi. Sanırım bu anlatınanın bir an önce halka açıklanması gerekiyordu. Ne dersiniz? Sizlerde düşüncelerinizi yorumlarınızda belirtin arkadaşlar. Derin mesajların varlığı gerçekten de insanın içini sıkıyor. Anlatılardan bahsetmişken film Uygun Bir Şekilde Görünmez Anlatılar adlı bir dijital içerik stüdyosuyla işbirliği içinde yaratıldı. Paramount Pictures ve Dreamworks'ün eski başkanı Adam Goodman tarafından kurulan şirket kendisini nüfus sahibi insanlarla ortaklık içinde kültürü besleyen yıkıcı hikaye anlatımı olarak tanımlıyor. Oldukça ilginç, başka bir deyişle gizli elit propagandası. Şirketin sloganı da son derece uygun çünkü aynı zamanda bir bütün olarak gizli seçkinler içinde geçerli. Görünürde gizli tabii ki, gören görüyor. Filmin tanıtım videosunu inceleyelim. Songbird'ün fragmanı Bob Marley'in Three Little Birds adlı şarkısının ironik bir şekilde kullanılmasıyla başlıyor ve burada her küçük şey yoluna girecek diye tekrar ediyor. Bob Marley yaşasaydı eğer, şarkısının filmin çılgınca baskıcı sahnelerinde kullanılmasını onaylamayacağından oldukça eminim. Ancak Hollywood, ruhu parçalayan, korku ve karanlık gerçekçiliğiyle sağlıklı ve iyimser içerikleri zehirlemeyi seviyor. Bu yüzden şarkının haklarını ödedi ve bu da bitti mantıken. Kesin olan bir şey var. Songbird'te her küçük şey yolunda değil. Şarkı bir an için durduğunda şöyle bir duyuru duyuyoruz. Sokağa çıkma yasağı artık yürürlükte, tüm yetkisiz vatandaşlar içeride kalmalıdır. Bu sözleri duyduğumuzda izleyiciler bir dizi üzücü manzaraya maruz kalıyor. İnsanların herhangi bir yere seyahat etmeleri yasak olduğu için tüm otoyollar kapalı. Mahkum Duvara sprey boyasıyla boyanmış terk edilmiş bir eğlence parkı, eğlence öldü. İnsanlara içeride kalmaları emrini verirken 2024'te 8 milyondan fazla ölüm gösteren korkunç bir ilan tahtası. Bu tür Orwell saçmalığı şu anda zaten var. Ardından bir haber spikerinin 213. Sokağa Çıkma Yasağı haftasından bahsettiğini duyuyoruz. Bu da 2020 yasaklarının hiç bitmediği anlamına geliyor. 2024'te insanlar şu anda gördüğümüz pandemi haberleriyle hala bombardımana tutuluyor. Bu üzücü bağlamda virüs bulaşmış milyonlarca Amerikalı karantina kamplarında alıkorulmaktadır. Aynı karantina kampları kavramı tuhaf bir kehanet dizisi olan ve geçtiğimiz günlerde üzerinde basa basa sizlere videoyla anlattığım Ütopya dizisi ve 2012'de bir başka öngörücü tahminlerde bulunan ve mesaj veren Contagion'da tasvir edildi. Çıkarın bizi ve yardım. İnsanların korkunç koşullarda kendi iradeleri dışında tutulduğunu kuvvetle ima ediyor. Enfekte insan kitleleri havada asılı helikopterler tarafından izlenen yıpranmış kamplarda birikiyor. Enfekte olmayan insanlar yoğun şekilde kontrol edilen ve hiç bitmeyen bir sokağa çıkma ve pandemi yasakları içinde yaşarlar. İnsanları kontrol etmek için kullanılan teknoloji bilim kurgu olmaktan uzak. Gerçek hayatta yaklaşık yüzde yaşıyoruz bunları zaten. Filmin kahramanı sokaklarda devreye gezen gaz maskeli askerlere karşı bağışıklığını kanıtlayan bir bileklik takıyor. Bu son zamanlarda ara ara gündeme getirilen bilezik takma haberlerine de oldukça yakın. Öyle değil mi arkadaşlar? Bir nevi heskodu kodu mantığı. Bu konuda düşünceleriniz, fikirleriniz varsa yorumlarınızda ifade etmenizi bekliyorum. Başlıklık bileziği kavramı daha önce bahsedilen kontagyon filminde kitlelere çoktan tanıtılmıştı. Kontagyon filminden bir ekran görüntüsü. Aşı olan kişilere halka açık alanlara girebilmeleri için barkodlu bileklikler verilmişti. Bu yapımın da inceleme videosu yakında gelecek merak etmeyin. Bu arada sizlerin de bildiği, izlediği ve bugünleri anlatan filmler, diziler varsa mutlaka yazın, yorumlarınızla paylaşın. Hem haberdar olalım hem de videolar içinde yer verin dostlar. Dokunulmazlık pasaportları veya dokunulmazlık bilezikleri fikri gerçek hayatta zaten dolaşıyor. Contagion ve Songbird gibi filmler bunu halka normalleştirmeye yardımcı oluyor. Telefonlar yüzleri taramak ve hastalıkları tespit etmek için kullanılır. Aslında oldukça mantıklı. Bu ekran görüntüsünde telefon bir anormallik tespit ediyor. Siri benzeri bir ses şöyle der, silahlı muhafızlar 4 ila 6 saat içinde gelecek, evinizi terk etmeye kalkışmamalısınız, yoksa görünürde vurulacaksınız. Sanırım bu uygulamayı kaldırmanın ve bazı şeyleri yeniden düşünmenin ve kesinlikle takip edilebilir olduğumuzu düşünmenin zamanı geldi. Yetkililer bir vatandaşı zorla karantina kampına göndermek için bir eve girer. Sonuç olarak, mevcut pandeminin daha da kötü bir versiyonunu izleyerek kimsenin zevk alacağını, eğleneceğini veya mutlu olacağını düşünemiyorum. Eğer Covid-19 ve onu çevreleyen histeri birinin cebini dolduruyorsa ya da birilerinin bu işte bir terslik var demektir. Songbird filmi sadece küresel elitlerin ileri vadedeki planlarının ucundan azar azar gösterdikleri bir filmdir. Bugünün bağlamında bu anlatıda, yanlış bir şeyler olduğunu görmek için bir komplo teorisi ne gerek yok. Songbird hakkında bir MovieBlend makalesinden bir alıntı paylaşmak istiyorum. Başka bir bağlamda Songbird eğlenceli görünüyor, ancak değerli bir sohbeti başlatıyor gibi görünmüyor. Öyle görünüyor ki, zaten hepimizin günlük bazda işlediğimiz hali hazırda travma yaratan kolektif deneyimi aşırılıklar ve Şok değeri eklemek için var gibi görünüyor. Birinin şu anda meydana gelen gerçek olayları referans noktası olarak kullanarak geleceğe iki yıl atlaması yaratıcı veya ilginç değildir. Acımasız ve soğuk. Kelimenin tam anlamıyla başka herhangi bir travma yaratan dünya olayının biz bunun tam ortasındayken bunu yaptığını hayal edin. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında olsaydık daha kötüye gittiği hayali bir durumu görmek ister miydik? Hayır. Bu yüzden müzikaller ve çizgi filmler o zamanlar çok popüler olmaya başlamıştı. Gerçek şu ki Songbird eğlencemiz için yaratılmadı. Her şey kolektif kafalarımıza fikir ve kavramlar yerleştirmekle ilgili. Yeni tiranlık ve histeri düzeylerini mevcut bağlamın mantıksal bir evrimi olarak sunarak normalleştirmekle ilgili. Kısacası tahmine dayalı kurguyla ilgilidir. Tahmine dayalı kurgu ya da tahmine dayalı programlama, medyanın liderlerimiz tarafından uygulanacak planlanmış toplumsal değişiklikler hakkında halkı bilgilendirmek için sağladığı ince bir psikolojik koşullanma biçimidir. Bu değişiklikler yapılırsa ve uygulandığında halk zaten bunlara aşina olacak ve bunları doğal ilerlemeler olarak kabul edecek ve böylece olası halk direnişi ve kargaşayı azaltacaktır. Bu yüzden böyle filmler var. Gerçek hayat Songbird'ün delilik seviyelerine ulaşmasa bile öyle olmasını umalım. Bu tür filmler kolektif bilinçaltımızda emsaller yaratır. Kamuoyuna yeni kısıtlamalar getirilirse insanlar en azından Songbird'deki kadar kötü değil diyecekler, diyebilirler. Kısacası hiçbirimizin bu beyin yıkama seansını bir film kılığında izlememize gerek yok ve hepimiz filmin çılgınlıklarının gerçek hayata sızmamasını sağlamalıyız. Fakat şundan oldukça eminim yakın gelecekte Covid olayının ardındaki sır perdesi kalkacak ve işte o zaman tiyatroyu görebileceğiz. Ben Volkan Çelik, yeniden görüşeceğiz. Araştırmalarım çok daha hızlı bir şekilde devam edecek. Videolarınızı paylaşmanızı